Atakan Hocam başka e, bu ilk hassas ve naif e, zarif daranma, e, davranma ve patolojiye, hastalığa neden olmamak için başka neler yapılabilir? Özellikle işte Şimdi... hamilelik, bebeklik ve ilk e, 0-6 yaş döneminde. Ee... Daha çok şey bu haz döneminde çocuğun e, bir güvenle bağlanması gerekiyor. Nesne ilişkileri var çünkü e, e, çocuk zaten e, gerilim diyebiliriz genel anlamda. Gerilim. E, genel bir anlamda, gerilim de zaten. Çocuk doğum öncesinden veya doğum sonrasından bile e, e, sonrasında bile bir gerilim içinde. Yani bir ne olacak başıma ne gelecek? E, tabii. E, bu, Na, na, e, otomatik olarak ne yapıyor? Hmm. Güvenli bir bağlanma tercih etmesi gerekiyor. E, hmm. Burada da üniversite için ne olabilir diye düşünürsek e, e, anne ve babanın e, doğumdan önce yani bir, bir dünyaya evlat getirelim mi? Ya. Getirelim mi? bunu anne ve babanın çok iyi organize etmesi ve bunu çok iyi e, sentezlemesi gerekiyor. Düşünmesi gerekiyor. Ortak bir karar. Alıp e, tamam okey e, şey yaptık e, çocuğu dünyaya getirmeye karar verdik. Bir evladımız olsun. Sonra e, tabii biz bunları konuşuruz ama anne ve babanın da bilinçli olarak bunları düşünmesi gerekiyor. Yani en basitinden çocuğun Önce ve sonrasında bir gerinin içinde olduğunu genellemesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Bilinçli bir birey. Tamam. Bunu düşünürse küçük bir adım atmış olur. Bravo. Sonrasında da o küçük adımın faydalarını görecek. Otomatik olarak gelecek zaten. Tamam. Yani bir çift bir araya gelip biz bir çocuk dünyaya gelmesine vesile olalım. Tabii ki yaratıcı yüce Rabbim ama bizler Buna vesileyiz. Bir bay, bir bayan bir araya gelip şey yaptığında niye imza attığının, niye senet, niye söz verdiğinin çok farkında olması gerekiyor. Yani sadece bedenini, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayan değil, bu zaten gerekiyor tıbbi fonksiyonların devamı için. Ama bir derin anlamı var ki, ruhsal ve psikolojik... Ve pedagojik hayatına belki, da e, neredeyse e, özellikle 18 yaşa kadar e, bazen e, devamında da işte başka çocuğun babası ve annesi olmayacak ki. Babalıktan mi? ve annelikten istifa edemiyorsun ki. Yani bu söz verdiğinin e, farkında olmak lazım. Bir bina belki yüzyıllığına yapılıyor ama o da e, ömürlük. Hatta artık hocam lafınızı unutmayın. Bir çocuktaki psikopatolojik sorun bazı uzmanlar, bazı işte e, dini inanışlara göre 500 yıl hatta 7 nesil onun e, işte bazı etkilerinin e, sürdüğü söyleniyor. Mesela kişi çok affedersiniz hırsız diyelim, e, haram yolla elde ediyor. Veya bir kişi çok ciddi e, madde kullanımı, çok ciddi bir bağımlılık var. Bazılarında temizlik, titizlik hastalıkları olabiliyor. Bunları... Hani bile bile lades deyip, bile bile önlem almamak bile bile işte veya sorumsuzca davranmanın etkileri aynı o bazı uzmanlar benzetiyor. Domino etkisi veya kelebek etkisiyle çok ciddi yıllar devamı gelebiliyor. Yani sadece o kişiyle kalmıyor. Buradan bir gönderdiğin Eşine öpücük mesela. Ben bu arada eşime sevgiler selamlar gönderiyorum İyi gönder. ki var. Ayşım Hanım size başarılar. Ayşe, hocam selam Osman var. Bey, hocam Atakan selamlar. Bey ekip olarak. Bugün onlar Yüksel Hanım'la birlikte <gülüyor> çalışıyorlar. Yani düşünsenize buradan verdiğimiz bir enerji wireless olarak e, o kalplere e, sinyal olarak gidiyor. O da diyelim oraya gelen personele iyi davranıyor. O personel e, işte danışana danışan Çocuğuna, çocuğu, diğer mahalle çocuğuna. O çocuk gidiyor babasını öpüyor, babası gidiyor anasını öpüyor, anası gidiyor danasını öpüyor. Böylelikle bir insan bir iyi davranış bile barışı başlatabilir. Nasıl ki bir dengesizin biri savaşı başlatıyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadık. Bir işte İkinci Dünya Savaşı'nda neler başımıza geldi? O yüzden Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlamaması için ne yapmamız gerekiyor? Kişilik bozukluklarıyla ve çocukluk travmalarıyla ilgili mutlaka bir psikoloğun gidip evet. e, Atakan Hocam gibi, Osman Bey gibi kapısını çalmamız gerekiyor. Sim, Buyurun. Simple bir örnek e, olabilir ama e, toplum e, şey diyor e, çocukluğuna inelim diyor. Aslında bunu değiş, değiştirirsek e, daha... E, Farklı olabilir bireye, bireye inelim bireye inelim, tamam. diye düşünebilirsek bu dinamik daha farklı gelişebilir kesinlikle farklı olarak bugün gidebilir. seni konuşalım demek lazım değil mi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bakın iki insan bir araya geliyor habire o derdin anlatıyor o derdini anlatıyor ve birbirlerine bulaştırıyorlar bir sonuç çıkmıyor yani genellikle sizler değerli seyirciler dertlerden çok Hani e, şeyleri, e, paylaşımlarınızı konuşun, böyle sizi konuşmak çok istiyorsanız hakikaten göz göze, diz dize uzmanlarımız da bunları bir e, dört duvar arasında hem daha steril, daha e, psikoloji laboratuvarı gibi düşünürsek orada konuşulsun. Hem sesli düşünme hem yanlış anlaşılma sorunu yok. Çünkü adamlar zaten veya bayanlar işte bu konunun uzmanları zaten iletişim uzmanı. <gülüyor> Anlatabildim mi? Hocam siz bu bireyi konuşma ve e, işte çocukluğa inme olsun, ergenliğe inme olsun, yani insanlara inme inmemesi için kişilerin çocukluklarına inip orada belli bir süre kalıp sonra ergenliğine çıkıp sonra Atakon hocamın güzel teklifiyle bireye çıkıp sonra daha üst kattaki aileye ve çiftler arası sonra çekirdek ailede bir değerlendirilip sonra aile içinde ve toplum içinde ve Dünya evrendeki konumuna kadar anladığım kadarıyla hocam yani Mars'a kadar gideceğiz bu sizin ekibinizle. <gülüyor> Siz ne diyorsunuz? Son 4 dakikamız o kadar iyi geçti ki bu ilk programımız. <gülüyor> ee...